Sevgili Uğur Batı. Buyurunuz efendim. Hoş geldin. Hazır ve nazırız. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> ne haber hocam? Nasılsın? <gülüyor> İyiyim valla. <gülüyor> Allah'a şükür idare ediyoruz. <gülüyor> ne var o? günlerimizi Bugünlerimizi, bugünlerimizi aratmasın. <gülüyor> Bugünleri Aratırsa unuturuz zaten. <gülüyor> Niye? Beyin aynı zamanda öğrenme değil, unutma organıdır diye konuya bodosla <gülüyor> Ohay, güzelmiş. Ya, ya. <gülüyor> Bu, hafıza konusunu unutmakla başlamakta iyi bir hikayemiş. Aynen aynen. Unutabilmeliyiz de. <gülüyor> Mesela son bir buçuk unutmak istiyorum. Eee... <gülüyor> <gülüyor> Ben bir toplumun gelişmişliğini iki kriterle ölçülebileceğini öngörüyorum. O toplulukta kaç kişinin yaşadığı birinci hikaye, kaç kişiyi o topluluk dediğimiz şey yüz kişiden mi, bin, yüz bin, bin, milyondan mı oluşuyor, bu belirliyor. Bence gelişmişliği mecbur tutuyor. İkincisi de topluluğun ne kadar uzun süreli bir zaman aralığını kayıt altında tutabildiği ile alakalıymış gibi geliyor. Yani eğer biz sadece bir yıllık bir döngüyü hafızamızda, bir aylık bir döngüyü hafızamızda tutuyorsak o topluluğu gelişmişliği bir seviyesinde atıyorum. İşte 6 ay tutabiliyorsak 2, 1 yılı, 10 yılı, 100 yılı, 1000 yılı tutabiliyorsak buna göre gelişmişlik seviyesi de değişiyormuş gibi geliyor bana. Bu ölçmek için kullanılabilir bir kritermiş gibi düşünüyorum. İlkini belki biraz açmak lazım. Yani Çünkü dünyanın genellikle az gelişmiş ülkelerin çoğu çok yoğun nüfusa sahip ya. Belki hani... Ona da sürdürülebilir diyenler olabilir ama genellikle nüfusun çok yoğun olduğu ama az gelişmiş ülkelerde kaotik bir düzenin kendi içerisinde döndüğünü görüyoruz. Yani o bizim sürdürülebilirlik yani şu sustainability dediğimiz meseleye e, vurgu yapmıyor. Bu kavramı özellikle ortaya koyuyorum ki hocam şöyle bir sıkıntı var. Mesela şimdi sen bunu açtın söyledin ben senin ne demek istediğini anladım. Ama biri der ki ya kardeşim ne diyorsun Nijerya 200 milyonluk ülke işte solda boku Haram Sağda devlet milisleri bilmem ne. Bunlar birbirini yiyor. İşte petrol kavgası, kafa kesiyorlar falan. Şöyle. Sürdürülebilir birlikte yaşayabilme meselesi bir... E ölçüdür. Çok teşekkür ederim. Sürdürülebilirlik Gerçekten... de bir kavramdır. Yani evet. sustainability'nin altında eklim sürdürülebilirlik, demokrasi, etkileşim, katılımcılık gibi bir sürü parametre var. Senin kastettiğin o diyerek alıyorum. Ee, e, doğru ke da. Yani. Kesinlikle tarifi eksik kaldı. O orayı da ekleyeyim. Bir kalabalıklığın bütün halinde olması için gerekli altyapının gerçekleştiği toplumlar için söylüyorum tabii ki. Tabii. Yani kendi içinde bölümlenmiş ya da parçalanmış ama biz ona dışarıdan biz sınırın içerisinde olduğu için ona topluluk diye olmak yetmiyor. Tamam. Yani kültürel uyum, birlikte organize olabilme, bunu devamlılığı, düzgün devamlılığını sağlamış altyapı için söylediğim evet, bir şey. İkincisi de yani buna hafıza diyebileceğim şey. Geniş bir hafızaya sahip olabilme, bunu kayıt altında tutma ve bunu Doğru. kontrollü devamlılığını sağlama. Yani kendini geliştirecek şekilde evet. hafızasını kullanabilme. Biz bunu tecrübe etmiştik. Aynı şeyi tekrar etmeyelim, o aptallığa düşmeyelim diyebilme becerisiyle alakalı. Türkiye'de de kendimizi hafızası olmayan bir toplum olarak sıklıkla da suçlarız. Ben Geçmiş Gazete diye bir proje çalıştım. İlk Türkçe hmm. çıkan gazeteden hmm. bu yana gazete arşivlerinin 2000'lere kadar, 2005'lere kadar ki bölümüne baktığımda hep şöyle davrandığımızı fark ediyorum. Helezonik bir daire izliyoruz. Gelişiyor kendi içinde. Ama böyle hani devamlı daire çizerek biraz geriye gidiyoruz, tekrar ileri gidiyoruz. Biraz geriye gidiyoruz, tekrar ileri gidiyoruz. Bu mehterat takımının yürümesi gitmiş gibi gözüküyor bizdeki işleyiş. E, bu hafızayı, toplumsal hafızayı sence geliştirmek mümkün mü? Ya da üzerine düşünmek mümkün mü? Ya da buradan bir şey öğrenmek mümkün mü? Mümkün tabii olmaz mı hocam? Asıl mesele de o zaten. Medeniyet dediğin kavram, soyut ve somut kavramların bütünü. Ve dünyada bugün bütün uygarlıklar medeniyete yaptıkları katkıyla itibar sahibiler ya da değiller. Mesela Amerika'nın mesela 250 yıllık e, köksüz bir medeniyet olması meselesi Batı Avrupa'nın daha derinlikli entelijen sesi tarafından dikkat ederseniz hep aşağılanır. Katılacağımız, katılmayacağımız noktalar var. 250 yılda da büyük bir kültür inşa ettiler. yani Michael Jackson bir kültür neresinden bakarsan bak. Yani hamburger bir kültür. Ha kültürün Dünya'yla ne tür bir katkısı veya götürüsü olduğu tartışılır ama o kültürü inşa ettiği nettir. Üstelik bizim o gaydi e, guided guide board'un hani gösteriş toplumu dediğimiz şeyin temelini, meta kültürün temelini atan topluluklardan biri Amerikan kültürüdür. Ama burada konu soft power meselesi, yumuşak güç meselesi. Dünya siyaset literatürünün çok önemli iki kavramıdır. Soft power, hard power. Yumuşak güç, sert güç. Sert güç ülkenin topo, tüfeği, asker sayısı, kapiteli vesaire vesaire. Yumuşak güç ise o topluluğun uygarlığa yaptığı tüm katkılar. Ve Huntington'ın o medeniyetler çatışması tezinin özünün yıkıldığını iddia edenler olsa bile bunun kültürel düzlemde böyle bir şey olmadığını, o çatışmanın devam ettiğini biz çok aşikar görürüz. Belki Türkiye ile Fransa arasındaki başka bir çatışmanın sonucudur. Başka bir sosyoekonomik, sosyopolitik sosyo-tarihsel çatışmanın bir parçasıdır ama Fransızların mesela Almanlarla hiç bitmeyen derdi aslında medeniyet çatışmasıdır. Yumuşak güç unsurudur yani Fransızların o Araganso kibirli duruşunun ve dünya medeniyeti yaptığı katkının kendileri tarafından kusursuz kabul edilmiş biçimi senin sorunun bir cevabıdır aslında. Yani biz genelde e, bazı kavramları e, konuşurken çok karıştırabiliyoruz mesela bizde milliyetçilik aşağılanan bir kavram. E, Fransa'da milliyetçilik ki dünyanın en milliyetçi ülkelerinden biri. Biraz Fransızla çalışmış, orayı görmüş, yaşamış o kültürü özümsemiş demeyeyim ama tanımış herkes için. Mesela o kültürün ne kadar kibirli bir kültür olduğunu görür. Bunun arkasındaki Fransız olmanın tüm anlamlarıdır aslında baktığında ve onu bina eder getirir. İngilizler farklı mı? Yani Güneş batmayan imparatorluk derken bir medeniyet tasavvurunu ortaya koyarlar. Bizim, Tabii bir Fransız bundan övünerek milliyetçi, biz mecbur kalınarak ya da tehdit edilerek oluşan bir duyguymuş gibi görünüyor. Bizde çünkü milliyetçiliği yapanlar da biraz etnik temelli bir evet. milliyetçilik tandansına kaydığı için, o veya biz öyle okuduğumuz için veya biz öyle okutturdukları için. Aslında Atatürk'ün milliyetçilik tanımı harikadır değil mi? Yani buradaki o ırklar, dinler, mezhepler bütün topluluğu düşünerek... Türkiye Türklerindir derken yaptığı tanımın altını nasıl doğduğunu biz hepimiz biliyoruz yani. Türkiye Türkiye'de yaşayan Türkiye'de ve kader birliği kurmuş. yapılmış, Türkiye'nin kurucunuz unsuru olan tüm herkesin toprağıdır. Tanımı getirmiştir. Aslında Fransızların o dışsallaştırdıkları, içine almadıkları o Kuzey Afrika kültürünü düşünün. Özellikle Kuzey Afrika. Işte Tunuslar, Cezayirliler, hmm. Faslılar vesaire falan. Atatürk işte dehasıyla birlikte ııı ee, çünkü bizdeki Türkiye'yi oluşturan Türkler unsuru onlardaki sömürge anlayışına dayanmaz. Yani bugün Ermeniler, işte Rumlar, Yahudiler yani İbraniler büyük oranda. Kürtleri saymıyorum bile yani Kürtler. Zaten bu medeniyetin bu ülkenin kurucu unsurlarından. Diğerleri de kurucu unsur, hep varlardı tarih içerisinde hep varlardı. Osmanlı İmparatorluğu İmparatorluk sonrasındaki o güzel mozaiği ifade etmek için bir kavram Atatürk'te bir milliyetçilik tanımı getirmiştir. Hepsini bir arada toparlayabilmek için çok da deha bir tanımdır. Anlayana harika bir tanım. Başka yerlere çekmeye çalışan yani Türk unsurumu. Hani çok Türk Türk'ten ne kastettiği çok bellidir Atatürk'ün. Zaten o macunun, Türkiye Cumhuriyeti'nin o harika temelinin temeli harikadır çünkü atılmasının yegane sebebi de budur. Bu anlayıştır. Bizim kolektif hafızamızda problem var. Bizim hani hafıza teorileri açısından da bakarsak bir kısa dönemli hafıza diye bir şey tanımlarız. Uzun dönemli işte long memory dediğimiz şeyi tanımlarız. Bizde kısa dönemli hafızada da problem var. Uzun dönemli hafızanın da yapılandırılmasında problem var. Bak kısa dönemli hafızada olan iyi veya kötü birçok şeyi unutma elindeyiz. Kötü şeyleri kesin unutma elindeyiz. Büyük bir manipülasyon toplumu, siyaset, kültür, sanat, magazin, Kitlek, önce pop kültürünü, popüler kültürü, ardından kitle kültürünü, yani o yığının kültürünü çok manipülatif bir edayla tekrar şekillendirir. Bunun ana aracı olarak da siyaseti kullanır. Bizim nöropolitik dediğimiz bütün kavramın içerisinde ne varsa hocam, Türkiye siyasetinde çok efektif, efektif kullanılır. Kavramları alırsın. Bak çok güzel bir formül söyleyeceğim. Kavramlar nedir? İşte layık, dindar, seküler, işte statikülücü, kemalist. kemalist vesaire falan bütün kavramlar alırsın. Kavramların içini boşaltırsın. İçini boşalttığın kavram mesela sen artık kemalist veya muhafazakar e, kavramın içini boşaltırsan onu istediğin gibi kullanabilir hale getirirsin. Sonra onları karşılıklar temelinde bir araya getirirsin. Şöyle bir algı ortaya çıkar, sanki muhafazakar olanın karşıtı sekülermiş gibi bir anlaşış mesela, sen konumlandırırsın. Ya muhafazakar bir hayat görüşü duruştur, bunun seküleriteyle hiçbir ilgisi yoktur ki. Seküler olan insan aynı zamanda hayata muhafazakar bir bakışla bakabilir, muhafazakar, muhafazakar olanından da son derece seküler olabilir yani. yani bu, bunlar birbirini ama sen öyle konumlandırırsan yavaş yavaş toplum o karşıtlıklar temelinde bir araya gelir. Bu da nöropolitiğin esaslarından belki ilk iki maddesidir. En az 20 madde daha var. Bizim kısa dönemli hafızamızda da böyle problemler var. Acıları çabucak unutma. Yıkımları çabucak unutma. Yani yaptığımız hataları perdeleme bilinçli olarak. Bazen de iyi şeyleri de unutuyoruz. Yani iyi şeyleri de dikkate almıyoruz. Yani çok kötü şey olunca iyi şeyler dikkate alınmaz hale geliyor. O zaman şey yapıyoruz mesela. Bir olimpiyatta... Bir tane sporcumuz madalya aldığında mesela olağanüstü bir e, şey başarıyla anımsıyoruz. Ama mesela bu olimpiyatta hiç sormadık ya biz güreş ve halterde niye böyle olduk diye. Bak geleneksel olarak madalya kazandığımız olimpiyatlardaki iki branş oydu. Halter ve güreş. Niye son dünya şampiyonalarında olimpiyatlarda biz bu alanda... İyiyi sorarken, iyi iyiye mutlu olurken okçulukta değil mi? Mete Gazos harika ellerine sağlık bizi gururlandırdı ama olmayan o kötü olan şeyi de sorgulamıyoruz. Ya da 2003'te Dünya Şampiyonası'nda futbolda Final Four yapıyorsun. İlk dörde kalıyorsun yani. Yarı filan kalıyorsun. Üçüncü oluyorsun sonra. Sonraki kaç yıllık 2003'ten beri? On, 18 18. Yıl. 18 yıl katılmıyorsun Dünya Kupası'na. Avrupa Şampiyonası'na 2008'de katılıyorsun. Orada da yarı final'e kalıyorsun. Sonra sıfır çekiyorsun ilk katıldığın yıllar sonrakinde. Bunda da sıfır çekiyorsun. Şampiyon olacaktık öyle söylüyorlardı. Türkiye'de görev yapan 8 teknik direktöre soruyorlar. beşi yarı final diyor. Bir tanesi şampiyon. Bir tanesi ikinci tur çıkar diyor. İlk şutumuzu 60. dakikada attık. İlk golümüzü 3. matın maçın yine sonlarına doğru attık. Yani turnumada şut çekemeyen tek takımız biz. Oradaki beklentiyle. Buradaki gerçek arasındaki fark hafızamızdaki sorundan kaynaklanıyor. Biz bu şampiyonaya katılırken geçtiğimiz şampiyonlara katılamadığımızı bile unuttuk. Unutunca her şey sıfırdan başlıyormuş gibi oluyor. Bu bazen kişisel gelişimde falan önerilir yani acıları, travmaları falan <gülüyor> unutalım meselesi ama onun için mi yapıyoruz bilmiyorum ama uzun dönemli hafızamızda ise hocam şöyle bir şey var, bir yapılandırma problemi var. Kim ne dersi desin? Güneş batmayan imparatorluk var ise Türkiye'de 2000 yıldır yani Türk insanında 2000 yıldır geldiği coğrafyada ve bu coğrafyada kurucu bir millet unsuru olarak 16 tane devlet ya da imparatorluğa sahip yumuşak güç unsuru olarak dünyaya pek çok katkıda bulunmuş bilimde sanatta kültürde birçok yenilerin başlangıcını atmış yıllar içerisinde gerçekten büyük bir medeniyet kurmuş bir toprakların unsurlarıyız biz yani atalarımız bu. Bu yüzden sen bunu böyle yapılandırırsan hafızan bunun üzerine çalışır ama ben ne yapmışız ki zaten yani ganimetçi sağa sola saldıran oraya buraya işgal eden falan bir imparatorluk olarak resmedersen geçmişini geçmişindeki bütün devletlere o zaman başladığın noktada bu olur. O yüzden dedim kısa süreli hafızayı unutuyoruz uzun süreli hafızada yapılandırma problemimiz var. Sen hafıza sarayı gibi bir konuyla da ilgileniyorsun. Evet. Ya da bunun üzerine düşünmüşlüğün evet. de var. Birazcık ondan küçük bir bölümde bahsedelim mi? Sonra bunu toplumsal olarak uygulanmaz evet. mı? Ya da işte olur, olur, o, olur. bir şey yapalım, olur. karşılaştırma yapalım. Hocam beyin bir öğrenme makinesi. Ve öğrenme bizim için çok hayati bir konu. Yani bugün insanın biyolojik gerekliliklerinin dışında konuştuğumuz her şeyin özünde öğrenme var. Öğrenmeden yaratıcı olamazsın. Öğrenmeden verimli olamazsın. Öğrenmeden üretemezsin. Öğrenmeden gelişemezsin, öğrenmeden değişemezsin, dönüşemezsin ne dersen de. İşin temeli öğrenme. Yani öğrenme adeta bu sosyal alanların, ya yani bunun içerisine şeyi de eklerim zihinsel çeviklik, esneklik kavramını, işte resilience dediğimiz o dirençlilik kavramı, hepsinin içerisinde öğrenme var. Mindful olma, yani işte yargısız farkında olma konseptinin de altında öğrenme var. Öğrenmeden yapamazsın. Dedim, demek ki alfabe. Şimdi beyin bir öğrenme makinesi, ama dedim ya beyin aynı zamanda bir unutma makinesi. Bazen ihtiyacı olduğu üzerine unutuyor. Bazen de unutmaması gerekirken unutuyor. Sen ona yeterli gazı, benzini, enerjiyi vermiyorsa. Şimdi insan ırkına, bakı, türüne baktığımızda insan aslında doğuştan öğrenmeye programlı bir varlık olduğu için biz zaman zaman öğrenmeyi öğrenmek gibi tabirler kullanıyoruz. Yanlıştır. Öğrenmeyi zaten biliyorsun, öyle doğuyorsun. Olsa olsa öğrenmeyi unutabilirsin. Tekrar öğrenmen gerekir. Biz Okul öncesinden itibaren İngilizce eğitim verdiğimiz veya başka dilde eğitim verdiğimiz doktora sonrasına kadar eğitimini sürdürmüş insanlara yani 25 yıl eğitilmiş bir okul disiplininde İngilizce dilini konuşturamayan bir eğitim sistemine sahibiz. Ya bu çocuğu kendi haline bıraktığında 5 yaşındaki bir çocuk resmi diyeyim, adı Ela olsun. Ela'nın babası İtalya'da seferatlı dış işlerinde çalışsın. Annesi ...orada evlenmiş olsun, Ukraynalı olsun. Ela da Türk zaten. Ela Türkçeyi bir ana dil olarak öğrenir. Babası İtalya'da çalıştığı için... ...İtalya'da bir okula gider. İtalyanca öğrenir. O okulda İngilizceyi ikinci dili olarak... ...öğrenir, İtalyanca öğrenir. Annesi Ukraynalı olduğu için... ...Ukraynca öğrenir. Annesinden, ev içi ortamda. Hatta diyelim ki kökeninde, babasının kökeninde... ...Mora'dan gelmiş olsun. Yani Selanik göçmeni olsun... Yazları da büyük annesinin, büyük babasının yanına gitsin. Bir de orada Yunanca'yı, Rumca'yı öğrenir. 6 tane dil saydım. Bu çocuk 5 yaşına kadar 2, 3, 4, 5, 6 dili öğrenebiliyor. Peki biz bu çocuklara ne yapıyoruz da 25 yıla ettikten sonra iki kelime İngilizce konuşamaz hale getiriyoruz. Demek ki bizim eğitim sistemi dediğimiz şey öğrenmenin doğasına aykırı bir üslupla hareket ediyor. Bizim hafıza dediğimiz olgunun da bina edilmesi aslında öğrenmenin doğasına uygun değil. Çünkü hafıza ile ilgili söylediğimiz birçok kavramın eşgüdüm benzerini öğrenme meselesiyle de söylememiz lazım. Çünkü öğrenmenin özünde hafıza var bu arada. Ne diyoruz mesela? Bakıyorsun, aklıma örnekler geliyor. Yapısal şey meselelerden bahsetmeyeceğim. Yani bazı şeyler var çünkü. Ekstrem durumlar var. Çinli Çaoli diye Literatüre geçmiş çok önemli bir çocuk var. 12 yaşında çocuk. 12 yaşındaki çocuk pi sayısının 67.980 rakamını tek tek ezberlemiş. Şimdi bu neden olabilir? Bunu bir kenara koyalım. Meşhur bir Orlando Serrell vakası vardır. Geçirdiği bir kazadan sonra beynin bir kısmı e, hasar görüyor. O hasardan sonra devasa bir hafıza yüklenmesi oluyor. Gördüğü her plakayı hatırlar hale geliyor. Her rakamı hesaplayabilir hale geliyor. Onu da koydum. Genellikle bu tür örnekler üzerinden çok konuşulur çünkü. Bir de bir Dominic O'Brien vakası vardır. Dominic O'Brien Britanyalı bir adam. Bir yeteneği olduğunu keşfediyor. Keşfettiği yeteneği kötü bir yolda kullanmaya karar veriyor ve azılı bir Blackjack oyuncusu haline geliyor. Bizim işte 51 diye bildiğimiz oyun. Bu oyunda biliyorsunuz kart saymak çok önemli bir nosyon Eee Las Vegas kumarhanelerini bir yıl boyunca dolaşıyor ve kart sayabildiği hatırladığı için devasa paralar kazanıyor. Bir yıl sonra Las Vegas kumarhaneleri diyor ki bu adam deli bizi bizi dolandırıyor ve Dominic O'Brien'in girmesini engelliyor kumarhanelerini. Dominic O'Brien daha sonra zannedersem 2002 girdiği bir yarışmada Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Çünkü 2808 tane iskambil kartını ardı ardına ezbere söylüyor. Sadece 8 hata yaparak bu 8 hatanın da dördünü ilk 3 dakikada düzeltiyor. Evet bu kart sinek yediliydi diyor. Bu da diyor vale idi diyor işte. Vale papa. Dördünü orada düzeltiyor. Ve yine Sekolar kitabına giriyor. Şimdi Dominic O'Brien daha sonra bir kitap yazıyor. İşte How to Structure Minds vesaire falan adında bir hafıza kitabı yazıyor. Orada çocukluk örüntüsünden bahsediyor. Benim çok ilginç çekti. Çocukluğuma ilişkin hatırladığım hafızalarımdan biri diyor, anılarımdan biri diyor. Bütün sayıları ezberlerdim diyor. Ve diyor plakaları görüp diyor toplardım plakaları diyor. Ve bunun zaman içerisinde anla yapmayı öğrendim diyor. O zaman soru şu. Domenico Brian acaba sıradan dediğimiz biz bütün insanların sahip olmadığı bir yetenekle mi, kapasiteyle mi dünyaya geliyor? Yoksa çocukluk örüntüsü olarak başlattığı bir hafıza pratiğini yıllar içerisinde uyguladığı için mi yükseliyor? Bu da bizim beyin bilimde çokça konuştuğumuz şu meseleyi gündeme getiriyor. İşte dünyanın en zeki insanı Einstein'dır çünkü %5'ini kullanır, çünkü diğeri %3'dir. Bu bizim için halledilmiş bir mesele. Ama biz orada neyi görüyoruz? Einstein'ın beyni kendisinin otopsisini yapan İngiliz biyolog tarafından çalındı ve defalarca incelemeye tabi tutulduğu için... O glia hücreleri dediğimiz gri hücre alanının yani öğrenme için çok önemlidir orada. O alan normal bir insanın bir buçuk katı olarak olduğunu görüyoruz. Muhtemelen seninki de öyledir. Okuyan, yazan, muhakemeden insan olarak. Bu da bizim aslında doğuştan yetenek ya da kapasite dediğimiz meselenin çok sorgulanabilir olduğunu, bunun böyle varsayılan bir gerçek olarak Mustafa Can doğuştan, bu kapasiteyle, bu hafıza, bu öğrenme yeteneği, bu belagatle dünyaya gelmiştir meselesinin biraz yıkmaya eğimli bir kavram. O yüzden ben mesela yetenek ve e, kapasite meselesinin bizim öğrenmede bizi çok ket vuran ve bizi çok zorlayan meseleler gibi kavrandığını, tanımlandığını görüyorum. Şunu söylüyorum, uygun beyin öğrenme pratikleri gerçekleştirildiği sürece, o hafıza sarayı dediğimiz kavramı bina etmek mümkün. Bunun madde madde şimdi tanımlarını yapabilirim, sıralayabilirim. Birkaç maddeyle sana. Sonra buradan şu toplumsal hafıza hikayesine geri dönelim. Ee, şeyde. Yani onun içini açma işini belki çok yorumlarda baskı yaparlarsa, belki daha detaylısını yaparız ama hani madde madde ne? Bir, bir hafıza sarayı oluşturabilmek için ne Bu gerek? bir yöntem. 30 saniyede söyleyeceğim. Hafıza sarayı bina etmek bir yöntem. Aslında hipokampüsünü eğitiyorsun kabaca. Hem kısa dönemli hafızanı hem uzun dönemli hafızanı. E, yönetiyorsun. E, biliyorsunuz yapısal olarak da bu Londra'daki ve şeydeki e, New York'taki taksi şoförleri o sonsuz bulvarlar nedeniyle hipokampüsleri normal bir insanın bir buçuk katı büyüklüğüne değişmiş evet, evet, evet, evet. Demek ki değil mi? bak, hafıza sarayını bina ettiğinde beynin yapısal olarak da değişiyor. Çok zor bir şeydir o hipokampüsün büyümesi sonuçta. Bir kavramsallaştırmak. Hafıza sarayı pratiklerinin en önemlisi o kavramsallaştırmak. Çünkü bizim Dil dediğimiz unsurun arkasında anlamlar bütünü vardır. Yani gösterge bilimde bu alanı inceler. Sen elma dediğin zaman benim aklıma sarı, senin aklına kırmızı, diğerinkine ekşini, diğerine tatlı, diğerine küçük am amasya elması. Her şey gelebilir. Elma ve elmaya ilişkin bizim bütün çağrışımlarımız ve onun arkasındaki anlamlar ne onu kavramsallaştırıp bir masaya koymak lazım. Yani öğrendiğimiz her şeyin soyut bir kavramın somut karşılığını zihinde hayal etmek. Bu çok önemli bir hafıza sarayı prentidir. Bu bir, iki ilişkilendirmek. Eğer sen öğrendiğin bir kavramı soyut ya da somut diğerleriyle ilişkilendirmeye başlıyorsan, bu bazen ses benzerliği olur, bazen renk benzerliği olur, bazen kavram benzerliği olur. Bu gerçekten hafızana, yani beyne o öğrenme tasarım anlamında bir yol göstermek demektir ve bir zaman sonra otomatikleştiği için de her şeyi ilişkilendirerek öğrenmeye başlarsın. İki. Üç karşılaştırma. Eş anlamlılar, zıt anlamlar falan çok önemlidir dilde. Büyük, küçüklük, sıcaklık, soğukluk. Tabii dil dil öğreniminde de öyle önemlidir. İngilizce kelime pratiğini, hazineni artırmak istiyorsan karşıtlıklardan faydalanırsın. Bunları ile cümle içerisinde kullanmak dördüncü maddede olacak, yapılandırmak. Ya da restructuring dediğimiz yeniden yapılandırmak. Kavramı, cümleyi, kelimeyi bir şeyin içerisinde yeniden yapılandırmak. dört. Beşinci mesele duygusallaştırmak. Belki bin tane konferansta çok basit bir soru soruyorum. 20 yıldan daha fazla evli kadın var mı? Ee, özellikle kadınlara soruyorum. Bu kadın erkeklerinin konusunda kadınların hafızayla olan muhteşem ilişkisi üzerine bunu bina ediyorum. Erkeğe sormak riskli. Bin tane sorudan belki bir tane bile bilmeyen olmadı. Sorum şu. Dün akşam ne yediniz? Biliyorlar. İki gün önce akşam ne yediniz? Biliyorlar. Üç gün önce akşam ne yediniz? Biliyorlar bilmiyorlar 4'te 5'te 6'da gidiyor. Bir sistem uygulamıyorsa genel diyet yapanlar söyleyebiliyor işte. Tavuk göğsü yedik falan diye. Ama sistem uygulamıyorsa 4. gün falan doğal olarak patlıyoruz. Ve soruyorum 20 yıl önce belki ilk karşılaştığınızda eşiniz olacağını bile bilmiyorsunuz ama o adamın üzerinde ne renk kıyafet nasıl bir kıyafet vardı diye soruyorum. Bir kot pantolonun üzerinde bir oduncu gömleği falan. inanılmaz bir şey. Sözünü ettiğimiz yıl belki 27 yıl önce. 20 yıldır evli, 7 yıl önce de tanışmışlar vesaire vesaire. Bu bize şu pratiği gösteriliyor. Duygusallaştırılmış her bilgi hatırlanmaya matuf ve hafızada yer eden bilgi türüdür. O yüzden bizim eğitim sistemimizi konuşuyorken her bilgiyi duygusallaştırmanın mümkün yok ama daha fazla bilginin duygusallaştırabilmesi eğitim sisteminin başarısı anlamında önemlidir. 7. Öğrenme kuramda biz dört öğrenme biçiminden bahsediyoruz. Bilişsel öğrenme, deneyimsel öğrenme, duygusal öğrenme ve beyin temelli ya da nörofizyolojik öğrenme. Bu öğrenme kuramlarının her birinin kendisine özgü üslupları var. Ezber kötü bir şey değildir. Ezberin lazım olduğu yerler vardır. Ezberin bütün eğitim sistemini domine etmesi kötü bir şeydir. Dolayısıyla oku, Ezberle, izle, ezberle, seyret, izberle, formül ezberle. Bunları bir zaman sonra irdeleyebiliyor ve bilişim bir parçası halinde derin anlayabiliyorsan bilissel öğrenme basamağında bitti. Bu senin için önemli bir hafıza nasyonu. Hemen ardından bunu deneyim haline çevirme. Yaparak ederek öğrenme. Ee, eğer deneyimsel hale getirebiliyorsan bunu yani bir davranış kalıbı haline getirebiliyorsan bu senin hafızanı sıçratacaktır. Üçüncü mesele benlikle ilgili olan duysal öğrenme. Yani Mustafa Can olmanın bütün anlamları. Eğer öğrendiğin şey seni tatmin ediyor ve senin kimliğine bir atış yapıyorsa, senin benliğini oturturken ben ve kendim ve ben mutluyum Mustafa Can olmaktan, çünkü böyle entelektüel bir adamım ve öğreniyorum sürekli diyorsan, bu da bir hafıza sarayı egzersizdir. O yüzden ki nörofizyolojik öğrenme bütün bunların hepsinin çatısı, bütün bu yöntemleri tek tek yöntemselleştiren bir yöntemdir beyin temelli öğrenme. Bu yönteme uygun pratikleri geliştirmek, bir hafıza sarayı oluşturma pratiğidir. Daha da var ama... Yok, gayet, gayet güzel. Okay. Çünkü bayağı bir 20-30 maddeye kadar ilerler yani. Ee, peki bu bizim mesela bu teknikleri ya da bu biçimi toplumsal hafızayı daha sağlıklı tutmak ya da devamlılığını sağlamak açısından sence kullanmak mümkün mü? Ya da bunu geliştirmeyi ya bunu aşılamak. Mümkün hocam. Neye mümkün olmasın? Bak aklıma bir görüntü geldi. Sekizinci madde olarak da hafıza sarayında onu söyleyeyim. Biliyorsunuz biz hep beynin sol sağ tarafı konuşurdu sinir bilim perspektifi. Son yıllarda beynin solunun sağının değil de altının ortasının üstünde olduğunu daha önemli olduğu konusu herkes fikir birliğine sahip. En altı eski beyin dediğimiz bölüm. Sürüngen beyin. Ne ile öğrenecektir doğal olarak? Daha henüz yansıma var, ses var ama anlam oluşmuş durumda değil. En fazla ünlem, heyecan, acı vesaire bunu ifade edebiliyorsun. Ama görüyorsun dünyayı geldiğin ilk itibaren. Dolayısıyla çok doğal olarak eski beyinde saklı olan bütün o görüntü, örüntüleri. Eski beyin görsellerle öğrenir. Bunu da biliyorsun reklamcılık, sinema gibi sanatın bütün alanları çok efektif kullanılır. Biz yıllardır mesela göç kabul eden bir ülkeyiz ve dünya çapında bir proje aslında bu. Yani şöyle... Dünyada herhalde 8-9 milyon kaç milyonsa göçmeni ülkesinde misafir eden başka bir ülke hatırlamıyorum. Yani yakın olan var mı onu da bilmiyorum. Biz bunu toplumsal hafıza unsuru haline gelip de insanların bütün risklerini bertaraf etmek koşuluyla işte burada değil mi? devlet yönetiminin esası burada. Yani bu kadar göç alıyorsun ama bunun bütün risklerini bertaraf ettik. Düzenli bir hale getirdik. Bu konuda stratejik çalışmalarımız yürütüldü. Yıllar içerisinde plan program dahilinde. Sonra da bunu bir lobicilik, bir propaganda, bir halkla ilişkiler faaliyeti olarak bina edice Hatta yurt dışında yaşayan Türkler de bundan gurur duyarak bir kamu diplomatisi unsuru olarak biz dünyanın önemli insanlık, hümanizma projelerinden biri gerçekleştirdik diyecekler. Danimarkalı bir polis vardı hatırlarsınız. Çocukla otobanda bir bizim o, ...beş parmak oyunu dediğimiz oyun oynuyor. Suriyeli bir göçmen çocukla oynuyordu bunu. On yıl önce falan. Muhtemelen Danimarka İçişleri Bakanlığı tarafından... ...bütün dünyaya servis edildi bu görüntü. Danimarka'da bir polisin çocukla oynadığı... ...bir otoyolda oynadığı bir oyun. Polisin Instagram hesabı... ...milyon takipçiye ulaştı. Binlerce evlilik teklifi aldı bir gün içerisinde. Ve Danimarka birden... ...hani göçmenler Danimarka falan... ...zaten bir sosyal devlet olma avantajı var... En tepeye çıktı yani. Büyük bir propaganda. O çocuğu bile kabul etmediler bu arada ailesiyle birlikte. Çünkü Danimarkalılarına göre kabul edemiyorlardı. Bak trajedi bak arkasındaki. Bizim bu konuya ilişkin şu ana kadar bence yıllar içerisinde yüzlerce oluşturulmuş görüntü veriyor olmamız lazımdı. Birleşmiş Milletler, yeni Nitelçileri, işte Angelina Jolie'ler, Brad Pitt'ler, Roger Waters'lar. Bu insanlar bu görüntüyü verirler. Türkiye'ye geliyorlar bu arada zaten. Bunun resmedilmesi, bir hikayeye bağlanması, bunun filmlerinin yapılması. Bak kolektif hafıza oluşturuyor. Türkiye'den göç hikayelerinin olduğu, Türkiye'nin bu konudaki humanizmasının, insanseverliğinin bir göstergesi olarak filmler, tiyatro eserleri, kitapların yazıldığını, gösteri sanatı, tiyatro oyunlarının oynandığını dünyanın çeşitli yerlerinde. Bunu da devletimizin fonladığını düşün. Al sana bir hafıza sarayı, kolektif hafıza, toplumsal hafıza oluşturma biçimi. Böylece madem bu güvenlik riskini alıyoruz... Yaptığımız bu şeyden dolayı biz kendimizi hissederiz. Dünyaya biz nasıl bir şey yapıyoruz bunu anlatırız. Yani yaptığımız bu büyük çabanın arkasında bir yumuşak güç en başına gidiyorum. İnşa etmiş oluruz. Evet yani öyle ya da böyle yaşadığımız değişiklikleri kültürümüzün bir parçası da dönüştürüyor olmaya ihtiyaç var. Evet yani romanını yazmaya, filmini çekmeye, hikayelendirmeye... Hocam Employee Branding diye bir kavram var. Bugün sadece ne bileyim Türkselde Ülker'de, Vodafone'da çalışmak veya çalıştırmak yetmiyor markalar için. Marka diyor ki en iyi insan kaynağını toplayabilmem için diyor. Onların gurur duyacakları bir markada çalışmaları gerekiyor. Ben de buna diyor işveren markası adını veriyorum. Employee Branding markası adını veriyorum. Etkinliklerle, tasarımlarla, vizyonla, görüşle, şirketin duruşuyla, crowdsourcing, birlikte yaratım projeleriyle vesaire falan... İç müşterilerin yani çalışanlarının da kendine iyi göstermeye çalışıyor markalar. Niye Türkiye employee branding yapmıyor? Ben niye Türk olmaktan daha fazla gurur duymayım? Ben niye Türkiye'deki bütün uluslararası mecralardaki muhteşem bir görünüm yaptığımız iyi şeylerin niye öyle bir vatanın ferdi olmayayım? Niye benim pasaportum öyle bir değerde olmasın? Bunu lobicilikle, propagandayla, kamu diplomasisiyle yaparsın. Ama bu stratejik yapılması lazım. Yapmadığında yapmıyor olursun. Saldım çeyre, Mevlam kayıra şeklinde devam eder. Bunun bu büyük de yapılan bir yapılan tarafı İletişim Bakanlığı kurulurken ki yapılan tarafı hep bir manipülasyon altında kalıyoruz. Biz de başkalarını nasıl manipüle edeceğimizi öğrenelim motivasyonuyla oluşuyor. Manipülasyon şiddettir. Evet. Kesinlikle İkdaneye katılıyorum benzer başından biçimidir. itibaren. Yani böyle bir ekolojiyle bakınca niye arka tarafta aslında buna bir yatırım yapılıyormuş gibi görünüyor ama kültürü niye oluşmuyor da belki son dönemde şu diziler Osmanlı dizileri falan üzerinden belki buna benzer bir şey yapılıyor gibi görünüyor. Hocam Avrupa Birliği'nden bu göçün ilk zamanında toplarsın fonu 1 milyar euro dünyanın 7 kıtasından senaristleri çağırırsın Şartları ortaya koyarsın. Bir yol öyküsü olacak o. İçinde iki Suriyeli, iki Türk karakteri olacak. Ve bir seçici kurul tarafından seçilecek bu filmler dersin. Seçici kurulada dünya çabında böyle intizamlı adamları koyarsın, itibarlı adamları. O filmler seçilir. Sen de fonlarsın. Yıllar içerisinde dünyanın her yerinde Türkiye'nin bu büyük insanlık meselesinin, misafirperverliğinin izlerini görürsün. Al sana hafıza oluşturma için Bu akılla hareket ediyor olmamız lazım ki ortaya sonuçlar çıksın. Bizim en çok kendimize ve tarih bilincimize ilişkin kültürlenmeye ihtiyacımız var. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey umut. O yüzden bu medeniyetin teşkil ettiği bilim insanları, ekoller, felsefe, yazarlar, aklına geliyorsa, sporcular, bizim umut bina edebilmek için kültür teşkil etmeye ihtiyacımız var. Yani daha doğrusu teşkil edilmiş olan kültürün Doğru aktarılmasına ihtiyacımız var. Yansız, tarafsız ve inandırıcı şekilde. Ya bu aslında şunu söylüyorsun ve bunu çok önemli buluyorum. Bu yaşanıyorken yapılmalı. Çünkü yaşanıp üzerinden 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl geçtikten sonra bir siyaseten ekonomik olarak birilerinin çıkarı için tekrar geriye dönüp o dönemin 20 sene öncesindeki dönemi tekrar yorumlanması değil hafıza. Hafıza yaşanıyorken günlüğünü tutmakla ilgili bir hikaye ya. Tamam. Şimdi yani biz bunu yaşıyoruz bu göçmen hikayesini doğru söylüyorsun gerçekten çok başlı başına konulardan bir tanesi yani Suriye konusu içeride rivayete göre 10 milyon civarında Suriyeli var yani Suriyeli Afgan vesaire gibi milletlerden insan var ve biz onlarla en az 5 yıldır iç içeyiz ve bu şimdi bir şey üretiyor yani toplumsal anlamda bir şeye neden oluyor yani bir sürü sokağın yazıları tabelaları biçimleri kültürü yapısı değişiyor ve bu değişimin kendisini şimdi kaydetmeye ihtiyacımız var. Bir sonraki kuşak bundan bir şey öğrenip geliştirebilmesi için. Yoksa 10 sene sonra geri dönüp birilerinin bu dönemin hikayesini anlatacak ve kendi çıkarı için anlatacak. Yorumlayarak anlatacak. Tamam. Hep böyle yapıyoruz. Aynen bir şeydi. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.